Peki bazı çocuklar hani anne babaları her şeyi yaptıkları halde, her istediklerini verdikleri halde mutsuzlar. Neden acaba? Çünkü her şeye gücü yeterlilik kuralı diye bir kuralla çocuk dünyaya geliyor. Yani bu iki buçuk yaş sendromunda aslında doğa ona artık her şeye gücü yetmediğini anlatmak için devreye girdiği zaman örneğin şu masaya çıkamayan bir iki buçuk yaşındaki bir çocuğu sadece ağladığı için onu kaldırıp bu masaya çıkartırsak bir çocuğa yapılabilecek dünyadaki en büyük kötülüğü yapmış oluyoruz. Her şeye gücü yeterlilik kuralını ağlayarak destekleyerek istediği yaş gruplarına doğru sınırsızca tatminsizce ilerlemesini sağlamaktan başka yaptığımız hiçbir şey yok. Ve kim kral olmak istemez ki? Hı? Her istediğinin olmasını kim istemez? Peki rekabetçi bir toplumda böyle bir şeye şansımız var mı? Ya da bizim yarın anne baba olarak yaşamak için Allah'la yapılmış bir sözleşmemiz mi var? Amaç bir an önce çocuğu kendi yeteneklerinde desteklemek, bilgiyle donatmak ve yapabileceği tüm işleri kendisinin yapmasına teşvik etmekten başka bir şey olmamalı aslında. İstediklerini yapmak hiçbir şey yapmamakla eşdeğerdir bana.